U14 gelişim liginde Ankara gücü arabam.com koenspor ağırlıyor sevgili izleyenler ve koenspor ilk atakta Yiğit vuruşundaysa top az farklı dışarıya çıktı koenspor atağında Yiğit Ökten'in Berke topu kaybetti Yiğit önünde buldu bu topu Yiğit arapasında pasındaysa Emir Turan Emir çaprazdan vuruşunda kurtarış geldi son anda Yasin Şimşek'ten savunmadan çıkmaya çalışırken pas hatası geldi Ankara gücünden o noktada Daisa savunma girmişti. Alay Emir Turan. Şimdi atakta bir kez daha arabam.com Konyaspor ve yiğit vuruşunda Daisa top dışarıda. Bir kez daha yiğit de kaleyi yokladı Konyaspor. Taç atışını kullandı Ankara Gücü. Korkmaz Kahraman yaptı ortayı. Ardından bir ortada o noktada kaleci elinden kaçırdı. Şimdi Ankara gücü için atak şansı derken son anda çizgiye etten duvar oldu sevgili izleyenler. Ulaş devrimin vuruşunda Koen ve şimdi de savunmadan Ankara gücü atak tazeleyerek çıkıyor. Sağ taraftan atak yöne göre sağ taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde şimdi buluştu. 11 numaralı formasıyla o noktada Baran ardından top savunmadan dışarıya çıktı. Ali... Yerden pasında Ali'nin 8 numaralı formasıyla mücadelede Ercan vuruşundaysa top. Üstten dışarıda. Korkmaz Kahraman. Korkmaz onun da vuruşunda çok güzel bir vuruş ama top dışarıya çıktı. Korkmaz Kahraman'ın vuruşunda Atak yöne göre sol taraftan köşe vuruşunu kullanıyor. Konuk ekip Koen Spor. Kullanılan köşe vuruşunda... Son anda kaleci pozisyonda iki hamlede kurtarış sağladı Yasin Şimşek. Şimdi ise Ankara gücü köşe vuruşunu kullandı ve o noktada da top kava vuruşunun ardından dışarıya çıktı. Üst üste atakları izledik ve devamındaysa şimdi Koyanspor'un atağını izliyoruz sevgili izleyenler. Emir Turan ceza sağ çaprazdan vuruşunda Yasin bir kez daha pozisyonu kurtardı. Ardından yiğit penaltı bekledi karşılaşman hakemi ise devam dedi mücadeleye. Ve ardından başkentte sondu dük geldi. U14 Gelişim Ligi'nde Ankara Gücü 0, arabam.com.konspor 0.